Allah'u hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin Allahu hayrun hafizan ve huve erhamur rahimin Allah koruyanların en hayırlısıdır ve o merhametlen en rahmet merhametlisidir acıyanların en üstün derecede acıyanıdır velide doğdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fî Mekke'te, Mekke'de doğdu. Eynâ vûdî de Resulullah vûlî de Mekke'te. Ve hiye, ve o Mekke-i vatanı vatanuhu vatanıdır ve vatanu âbâ'ihî, anasının, babasının, ailesinin de vatanıdır. Eczadının vatanıdır, âbâ, eczad. Ve kâne ehluhâ ve Mekke ehli, Mekke yurttaşları, kulluk quddukade'lerde el esnane putlara sanamun sanamani esnam ve yaysun ve yaşarlardı hayaten cahiliyeten cahili bir hayat yaşarlardı ve yaysun hayaten cahiliyeten cahili bir hayat yaşarlardı la yardaha razı olmazdı ondan Allahu teala Allah o yaşantıdan da razı değildi razı olmazdı fihe o yaşantının cahili yaşantının içinde vardı elveseniyete elveseniyeti kutperestlik vardı ve, fîhe, ve onda vardı elcehlüm cahillik vardı dihalet vardı ve, fîhe, ve onda vardı ezzum zulüm vardı evet yani putlara tapıyor derken, sevgili arkadaşlar, Allah'la kendi aralarında aracılar kılmışlardı, şefaatçiler kılmışlardı Derken o aracılar ve şefaatçiler zamanla heykellere dönmüşlerdi. Yani giderlerdi, orada kurbanları keserlerdi, o Mekkeli vişlikler namazla kılarlardı, oruçla tutarlardı dekahve tava federler Kabenin tamirini de yaparken onarım restorasyonu yaparken çıkardıkları tamimlerde tamamen meşru paradan yapılması yönünde itina gösterlerdi ve <gülüyor> benallahu rasulhu gönderdi Allah resulü elçisini vehu ve o fiinle Kırk yaşlarındaydı, o Fisinin Ve enzele ve indirdi aleyhil vahya, üzerine vahyi indirdi. Ve emrehu bir daveti çağırmaya ile emretti, çağırmayı, davet etmeye, tebliğ etmeye ile tevhidi, tevhide, çağırmaya emretti. Ve dini halisi ve halis dini çağırmaya emretti. Ve fadaili ameli ve amellerin faziletlerini yapmaya emretti, çağırmaya emretti. Yani rezil, rezail, kötü işleri bırakmaya, karışık dini terk etmeye ve Allah'ı birlemeye. Aslında müşriklerin hepsi Allah'ı biliyorlardı, Allah'a inanıyorlardı. Fakat Allah'la kendi aralarında dediğim gibi aracılar koymuşlardı. Biz bu günahlarımızla, bu kirlenmişliğimizle Allah'a ulaşamayız. İşte faziletli, erdemli, pirupak insanlar araya koyar, koyup şefaatlerini dilemek suretiyle Allah'a ulaşabiliriz inancındaydılar. İslam bunu reddetti sevgili arkadaşlar. Ve adet ona düşmanlık ettiler Ehl Mekke ehli. Hatta dağa ta ki daraldı ardıl ardı toprak, yer, vatan, Mekke daraldı ale hazi daveti. Bu davete, bu çağrıya, bu davaya daraldı. Vel akide ve inanca daraldı. Akide inanç demek. Ve tenekker ehluha lehuma ve onun nedir? Mekke ehli bu davet ve akideyi ne yaptı? İnkar etti. Ve umire ve emredildi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, aleyhi ve selleme emir verildi. İl hicreti hicretle. Hicret etmesi yönünde Cenab-ı Allah kendisine emir verince nereye? İle il medineti. Medine'ye. Umire arkadaşlar orada meçhul fiil getirmiş. Bunun malumun emere. Umire. ''Emerallâhu Resûlehu'' diyecektik. Ama burada ne demiş? ''Ve umir-i Çünkü kimin tarafından emir verildiği zaten bellidir. Allah tarafından emir veriliyor. ''Ya Muhammed işte Medine'ye hicret et.'' diyor. Bakar bu emri alan Resûlullah sallallahu aleyhi ve çıktı. ''Hü ve o kendisi ve sahibühü'' ve arkadaşı ''Hü'' kendisine dönüyor. Kendi arkadaşıyla birlikte bu kendi arkadaşı Ebu Bekir Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte Mekke'den çıktılar nasıl çıktılar? Mustakfeyeyni Mustakfeyeyni gizlenmiş olarak gizli gizli bir şekilde saklanarak çıktılar Waqtafa al-muşrikuuna Müşrikler de Peygamber Eser'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izini takip ettiler. Ve vasala ve ulaştılar. Yani Müşrikler Peygamber Efendimiz'in izini takip ederek ne ulaştı? Nereye? Fi tarihihime o yollarında ila gari sevrin sevr mağarasına ve huve ala cebeli Beyne Mekke ve Medine'de. Other mağarası nerede? Ör mağarası Mekke ile Medine arasındaki bir dağda bulunuyor. O dekhala el ve mağaraya girdiler. Yani kim burada vakte feil müşrikune. Yani Eser Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi bu müşrikler Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i Ta Sevr Mağarası'na kadar takip ediyorlar. Yani izlerini takip ediyorlar. Mankıbe'ye göre. Ve ba'sallahu ve Allah gönderdi diyor. El ankebute örümceği ve neseced ördü me beynal gari mağara ile ve ve ağaç arasında. Orada mağara ile yakınında bir ağaç varmış yazdıklarına göre tabi biz burada şey yapıyoruz. Öyle ağaç ki kânet kânet alâ ve cilgâri mağaranın ağzında olan, mağaranın yakında olan bir ağaçla kapı arasında ne yaptı? Neseced, nesceddi, ördü örümcek. Ve ve örtü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Resulullah ve Ebe Bekri ne yaptı? Setretti. Ve emarallahu ve Allah emretti hamameteyni, iki güvercine vahşiyeteyni vahşi iki tane güvercine yani güvercinler iki kısma ayırıyor evcil güvercinler ve vahşi güvercinler bu iki vahşi güvercin emretti ve akbelete heduffâni heduffâni heduffâni neymiş arkadaşlar? Arra ki cenahı ke Yani böyle kanatlarını çırpmaya başladılar diyor. Allah öyle emre Hatta وقعت بين العنكبوت و بين الشجره. Ha diyor, e, ne yaptı? Ağaçta örümcek arasına düştü diyor. İşte burada ayet-i kerime de geliyor. Ve vel yerin ve göğün orduları Allah'a aittir. Yani Allah istediği her şeyden güç, ordu, asker filan oluşturup yaratma gücüne sahiptir. Velillahi Allah'a aittir. Cunudu orduları es-semavati göklerin ve ardi ve yerin orduları Allah'a aittir. Heh. Şimdi işte Ankabut yani örümcek ağını ördü. Güvercinler orada yuvasını kurdu, düştüler nice. Ve basal bahefuna Onları takip edenler ulaştı ile femil gari. Fem ağz demek arkadaşlar. İle femil gari mağaranın ağzına ulaştılar. Böyle yemka ve kalmadı between aralarında ve between maarifetihim ve ...bilmeleri arasında, kendileriyle bilme arasında... ...illa ey yanzuran... ...illa ancak kaldı, böyle... ...yan bakması kaldı... ...ehhadühüm... ...onlardan birinin... ...ile tehti kademeyhi... ...ayaklarının altına... ...yani ayak altından bakması kaldı diyor... ...tehti kademeyi ...iki ayağın altından... ...ve yani baksa ayağın altına böyle... E, görecektir Resulullah... ...ve ebebekine. Ve lakinne Allah'a fakat Allah Hal beynehum ve beyne dâlik. Allah bu bunlarla bu olay arasında diyor perde oldu. Engel oldu. ata karıştı aleyhimun emru. Onların üzerine iş karıştı diyor. Ve gördüler ala bâbil gârib kapının ağzına gördüler. Nescel ankabuti ankebut yani örümcek ağını gördüler ve keyfe yedkulu ahadul gara yani ankebut örümcek ağını gördüklerinde dediler ki düşündüler ki keyfe nasıl yedkulu nasıl girer ahadun herhangi bir kimse ahadul mağaraya yani, girmiş olsa işte kesilirdi bu ipler kopardı ve la yukta'u nescu lankabuti ve örümceğin ağı kesilmemiş, hmm. yukta'u kesmektir, nescu nesç, dokuma ağ, el ankebut ve yapka ala hali ve kendi durumda kalıyor, yapka kalmak, ala hali kendi durumda, yani durumda herhangi bir değişiklik olmamış, örümceğin örgüdeği ağda, eğer birileri girmiş olsaydı yırtılırdı, evet ve beyneme hume bu esnada tilgâri Mağarada İzra'a e, Gördü diyor, İzra'a gördü Ebu Bekir, Ebu Bekir gördü Esara müşrikayni Esara müşrikine, Müşriklerin Durumunu gördü Yani izini gördü Durumunu gördü dışarıda Onlar aradığını fark etti Ve kâle ya Resulallah Dedi ki ya Resulallah Lev enne ahadühün Eğer onlardan biri e, tabii bir e aynı zamanda ayaklarını müşriklerin ayaklarını da gördü diyebiliriz. Lev enne onlardan birisi rafa kademehu ayağını kaldırsa bizi görür. Daha da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu ve sellem buyurdu ki me zanneke hel zannın nedir düşünce nedir ne zannediyorsun? İtneyni Allahü sâli sühüme. Üçüncüleri Allah olan iki kişiyi sen ne zannediyorsun? Yani bizim yardımcımız Cenab-ı Allah sen endişelenme. Ve fî zâlike yekûlullâhu teâlâ. Ve bu konuda Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Tâniyef <gülüyor> veyni. İkisi, iki kişinin ikincisi. İzhüme fil gari Onlar iken evli يقول لصاحبه yani iki kişiden biri iki kişiden ikincisi tabi orada birincisi Hazreti Muhammed ikincisi Hazreti Ebubekir bu ikincisi mağaradayken ne yapıyordu arkadaşına li sahibi diyordu nedir ha seniyes neyin la tahzan la tahzan burada tabi la tahzan ee, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ebu e diyor ki yani Hz. Ebu, Ebu, Ebu Bekir böyle deyince sevgili arkadaşlar Peygamberimize ona şöyle diyor La tehzen mahzun olma, endişelenme kaygılanma İnnallaha me'ane Allah bizimle beraberdir bu bir iman şeydir arkadaşlar bakın hiç unutmayalım La tehzen İnnallaha me'ane Vakti ve karıştı. al bâhifine araştırıcıların, arayanların şeyi, ve'l-mütefâhifine ve fahs eden, muayene edenler. Yani işte el emru, bu işi, takip işini yerine getirenlerin işi, yani kişiler, araştırıcılar, takipçiler, kontrol edenlerin işi karıştı. Ve'l-saraf'u, ve ayrıldılar kâibine <gülüyor> nedir? kaybetmiş. kâbe <gülüyor> yâhîbu kaybetti. zarar etmiş olarak. Yani bulamadılar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i arkadaşını. ve <gülüyor> eqâme Resulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ikamet etti bilmedîneti Medine'de ve bedâet ve başladı da'vetü İslamı. Da'vetu'l-İslami, İslam daveti. Ken teşhiru, yayılmaya. ve nas ve insanlar yedhulûne. Yine tabi insanlar girmeye başladı. Fî dinillâhi, Allah'ın dinine. Allah'ın dinine. Ve bakiyet, ve kaldı. A'dâvetu'l-Kureyş'in, Kureyş'in düşmanlığı. Ve'l-Müşrikine, ve müşriklerin düşmanlığı. Ala hâlihe durumu üzere kaldı yani müşriklerin ve kureyşin düşmanlığı eski hali üzerine devam etti yani dostluğa dönmedi ve <gülüyor> badeu başladılar yuharibuna <gülüyor> savaşmaya başladılar nedir İslam'a <gülüyor> ve İslam'la ve Müslümanlarla savaşmaya başladılar Ve müslimuna <gülüyor> Müslümanlarda yok <gülüyor> kavimunhum onlara mukavemet etmeye, karşılık vermeye ve yukabilûne ve karşılık vermeye ''es silâhâ bis silâhî'' karşılık silâhâ, vel bil orduya karşı orduyla cevap vermeye başladılar. Yani artık yavaş yavaş Müslümanlarda, Medine-i bir güç, bir otorite haline gelmeye başladılar bakkaraca Rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem ve Alihiallahu Aleyhi ve Aleyhi ve sellem çıktı Resullah Sallallahu aley ve Aleyhi ve sellem Resullah ve alına yani aile fertlerine Selam musaat olsun nedir çıktı Fi Gazvetin bir gazveye çıktı Hel te tariffu biliyor musunuz? mehiyel gazvetun. Gazbenin ne olduğunu biliyor musunuz? Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve alihi sallallahu aleyhi kendisine ve aline yani aile fertlerine selam olsun Peygamberimiz bir gazveye çıktı. Hel te'arifunem Siz biliyor musunuz? Mehiyel gazvetun. Gazve ne demek? Bu ay açıklar kitabını. La'allakum umilur ki siz تعلمون bil yursun'z enel muslimine mensumanların kanu idiler yakrucuna çıkarlardı. Çıkıyorlardı bil cihadifisebilillah. Allah yolunda cihada çıkarlardı. Ve kanu idiler yukatiluna ve kanu yukatiluna savşlardı el ve el küffare ve kafirlerle livecilleta ala Allah rızası için. ولعلكم umur تركي siz تعلمون biliyorsunuz <اللّٰه> fazilete cehad fi sebebi lillah fazilete üstünlüğünü faziletini el cihad ciadın bi sebebi allah yolunda ciadın da üstünlüğünü faziletini biliyorsunuz umuran ve kana nebiy sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem sallallahu aleyhi sallallahu ve aleyhi ve sellem, yani kendisine ve aleyh ashabına selam olsun peygamberimiz idi. Yehrucu ahyanan bazen çıkardı, ma'al muslimine Müslümanlarla birlikte bazen çıkardı. Ve ahyanan ve bazen yemküsü kalırdı fi medineti Medine-i Münevver'de kalırdı. Li şugli ev maslahati işler için ev maslahati veya bazı maslahatlar için ve yeb'athu ve gönderdi de orduyu minel muslimine müslümanlardan bir ordu gönderir. Bel gazvetü gazve mâ haraca fiha Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihî ve sellem bir jundin minel muslimine. Yani diyor ki Resul gazve mâ haraca çıktığıdır bihe onda Resulullah sallallahu aleyhi ve âlihî ve sellem Fi cündin, bir orduyla, Müslümanlardan bir orduyla Allah yolunda cihad için Müslümanlardan bir orduyla birlikte Peygamberimizin de çıktığı e, sefere ne deniyor? Gazve deniyor. Bakın gazve deniyor. Ve aleyhi ve sellem fî cündin, orduyla birlikte, ordu da minel müslimine Müslümanlardan bir ordunun içinde Peygamberimizin de çıktığı lil cihadi cihad için fîsebilillahi Allah yolunda cihad için Müslümanlardan teşekkür etmiş bir orduyla birlikte Peygamberimizin çıktı. Seferlerin ne deniyor? Sevgili arkadaşlar, gazve deniyor. Gazve. Demek ki siyerde gazve nedir deyince gazve ve seriye. Evet. Bu 16. sayfada sevgili arkadaşlar noktalıyoruz. Yarın Aynı saatte kaldığımız yerden devam etmek üzere hepinize sağlık, afiyetler diliyorum.